E bir de psikolojik bölümünü hazırlasalar işin, hani psikolojik men, duygu durum olarak biz nasıl hazırlanalım diye profesyonel yardım alırlarsa, em evlilikleri ve aşkları daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. E, peki.